Merhaba, ben Merve. Bu yıl hayatımdaki farkındalığın en üst noktaya ulaştığı bir dönem geçirdim. Bu yıl topluma hizmet dersi kapsamında yaptığımız bu güzel işlerin gönüllülük çerçevesinde olması hem farkındalık yaratmamızı sağladı hem de yarının öğretmenleri olan bizler için güzel bir fırsat oldu. Bu fırsatımı yüzleri her daim gülen, etrafına ışık saçan, mutlu insanlarla değerlendirmek istedim. Bildiğimiz üzere, Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin sayısı gün geçtikçe çoğalmakta. Ama bunu kaçımız görüyor, kaçımız biliyor. Burası meçhul. Aslında engelli insan yoktur. Toplum olarak biz engeller oluştururuz. Bu engelleri koyarken karşımızdakinin de bir insan olduğunu unutuyoruz maalesef. Çok yakın bir zamanda şunu fark ettim. Çevremde gerçekten de özel gereksinimli çok insan varmış. Önceki yıllarımda bu durumu fark edememişim. Güzel insanlarla tanışmak, bulundukları ortamları görmek gerçekten benim için çok değerliydi. Kendim bilinçliydim bu konuda ama onlarla daha bilinçli olmuştum. Üniversite sınavına hazırlanan azimli, sabırlı, çalışkan ve bazı yetersizlikleri olmasına rağmen bunları görmezden gelen birkaç öğrenciyle tanıştım. Gözlerinde problem olmasına rağmen hiç belli etmiyorlardı. Bu durumlarını biliyordum ama bana fark ettirmeden böylesine güler yüzlü, sevecen ve hayata karşı mutlu olmaları adeta beni büyülemişti. Ben de öğrenciydim ama bu öğrenciler çok farklıydı ve çok özeldiler. Öğrencilerle vakit geçirdiğim zaman gözleri görmese de çalışma azimleri görülmeye değerdi. Öğrencilerimden birine soruları okurken anında verdiği cevaplarla şaşkınlığımı gizleyemiyordum. Her soru okuyuşumda nasıl anladığını merak ediyordum. Kendimi onun yerine koymaya çalıştım. Fakat ben onun kadar başarılı ve azimli olamazdım. Mutluluğun engel tanımadığı bu hayatları gördükçe hepsinden feyiz alıyordum. Bana hayattaki güçlüklerle nasıl başa çıkılacağını, nasıl daha mutlu olmayacağını göstermiş oldular. Bu mutlu insanlarla vakit geçirdikçe içimin huzur dolduğunu ve sabırlı bir kişiliğe sahip olduğumu anlamıştım. Thank mm -hmm. you.